Merhaba sevgili İkizler Burçları, Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili İkizler Burçları, sizin için oldukça önemli bir seneyi geride bıraktınız. Yine sizin için oldukça önemli bir seneye giriş yaptınız. Çünkü e, senenin girişini ben aslında Şubat ayı olarak değerlendiriyorum. Burada Ocak ayındaki retrolar, karışıklıklar geçmişe ait defterleri tekrar kurcalamak ve incelemek zorunda bıraktıran durumlar artık geride bırakılıyor. Şubat ayı itibariyle ve artık ay düğümleri de tam anlamıyla yerine yerleştiği için 2022'nin temasını bizler biraz anlamaya başlayacağız. Şubat ayı itibariyle. Evet geçtiğimiz ay Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşandı. Para konusunda bir takım gündemler söz konusu oldu. Hayatınızda bu konuda kararlar alınmış olabilir. Bir takım sonlanmalar söz konusu olmuş olabilir gözüküyor. Ve aynı zamanda yeni kaynak arayışlarına girmiş. İş hayatınızla alakalı geçtiğimiz aylarda bir takım değişimler yaşamış olabilirsiniz sevgili ikizler burçlarım bakalım şubat ayında sizleri neler bekliyor olacak şubat ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmayan arkadaşlar varsa bana desteklerini göstermek adına abone olurlarsa çok mutlu olurum aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar evet şimdi de geçebiliriz şubat ayının gündemine 1 Şubat tarihinde kova burcunun 12 derecesinde bir e Yeni ay meydana gelecek sevgili ikizler burçları. Bu yeni ay sizin haritanızın dokuzuncu evinde etkili oluyor. Özellikle bu yeni ay enerjisiyle beraber yeni bir bakış açısı, yeni insanlar, belki yeni vizyonlar kazanacağınız, sokuksal gündemleriniz varsa bu alanda yenilikler yaşayacağınız, yeni manevi arayışlara gireceğiniz. tüm Bunların yanı sıra seyahat gündemlerini getirebilir. Eğitim ve seminer gündemlerini getirebilir bu yeni ay enerjisi. Sanki Şubat sonuna kendinizi yavaş yavaş hazırlıyorsunuz. Özellikle bu sene itibariyle kariyer hayatınızda büyük bir sıçrama yaşayacağınızı ve Şubat başlangıcı itibariyle bu yeni ay enerjisiyle bunun yavaş yavaş hazırlıklarını yapmaya başladığınızı e, görüyoruz. 4 Şubat tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Kova Burcu'nda yine retro hareketine başlamıştı sizin 9. evinizde. Ve sizin yönetici gezegeniniz olduğu için Merkür Retro'larından siz çok etkileniyorsunuz sevgili ikizler burçları. Artık biraz daha rahatlayacaksınız 4 Şubat tarihi itibariyle. Yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni vizyonlar, yeni hedefler sizi heyecanlandıracak yeni bir yola doğru giriş yapıyorsunuz sanki. Yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Geçmişten getirdiğiniz insanlarla yeni bir e, paylaşımda bulunabilir, yeni bir payda da buluşabilirsiniz anlamına da gelmekte. Yine 4 Şubat tarihinde Güneş-Satürn kavuşumu var. 15 derece kova burcunda gördüğünüz gibi Şubat ayının ilk haftası. Kova Burcu temalarının hakimiyetiyle e, devam etmekte. Bu da 9. ev konularını vurguluyor sizin haritanızda. Burada e, özellikle hukuksal gündemleri olan ikizler burçları varsa e, yenilikler e, söz konusu olacak. Aynı zamanda e, yeni bakış açıları elde ettiğiniz ve kariyer hayatınıza dair bazı hazırlıklar yapmaya başladığınız bir süreç. Yani sanki bir yere doğru gidiyorsunuz ve bunun hazırlığını araştırmasını yapıyorsunuz bu Şubat ayının ilk haftası itibariyle ve bu uğurda da belki yeni insanlardan, farklı insanlardan fikir alıyorsunuz. Sosyal medyada kendi tanıtımınızı yapıyorsunuz belki. Bu tarz etkileşimlerde söz konusu. 11 Şubat tarihinde Merkür Plüto e kavuşacak Oğlak Burcu'nda. Bu kavuşum özellikle önemli kararların, önemli haberlerin, gündemlerin söz konusu olabileceğini gösteriyor haritalarımızdaki temsil etmiş olduğu alanlarda. Siz bu etkiyi 8. evinizde yaşayacaksınız sevgili ikizler burçları. Bu özellikle ortaklaşa paralar gelir gider dengesi gibi gündemlerde alınacak kararları sembolize ediyor olabilir belki yeni bir ortaklı projeye giriş yapacaksınız belki elinize toplu bir para geçecek belki büyük bir borç altına gireceksiniz veya size kalacak bir miras tazminatına faka hak ediş gibi gündemler bu süreçte ortaya çıkabilir büyük bir yatırım yapabilirsiniz yine bu etkiyle beraber Tabi parasal e, gündemlerden ziyade 8. ev aynı zamanda bizim dönüşüm evimizdir. Burada e, bizi dönüştürecek, değiştirecek, e, bir bakış açısı kazandıracak e, önemli bir gündemle meşgul olabiliriz. Gizli bir konunun açığa çıkması, e, geçmiş travmaların açığa çıkması ve bizi dönüştürmesi varsa ameliyat, operasyon gibi gündemler bunlarla alakalı alınacak kararlar da yine e, bu kavuşumda kendisini gösterecektir. Her ne olursa sanki bu alınacak karar, bu gelecek haber bizi hem maddi dünyada hem de manevi dünyada büyük ölçüde değiştirecek ve dönüştürecek gibi gözüküyor. Ve başkalarının tesir etkisiyle meydana gelecek bir durumdan bahsediyoruz. 14 Şubat tarihinde Plüton'un ay düğümleriyle güzel bir açısı var. Plüton'un burada kuzey ay düğümüyle meydana getirmiş olduğu açı. 27 derece oğlak ve 27 derece boğa burcunda meydana gelecek. Özellikle 19 Kasım'da meydana gelen ay tutulmasının etkilerini tetikleyen açılardan bahsediyoruz. Bu 19 Kasım'da bizi zorlayan ve başlayan süreç neyse aslında 14 Şubat tarihindeki bu etkileşimle beraber gökyüzünün desteğini alarak devam edecek bu gündemler. Zaten 19 Kasım'da bir döngü açıldı. Çok özür diliyorum ve bu döngü e, aslında 2022 senesi boyunca da devam edecek e, konuların bize sinyallerini verdi. Evet, e, Oğlak Burcu sizin haritanızın 8. evi dedik. Boğa Burcu ise e, 12. eviniz. 8. ev ve 12. ev aksı e, oldukça zorlayıcı evlerdir. E, 8. ev ve 12. ev. Burada geçmiş kayıplar, geçmiş travmalar. Bir şekilde bizi geride tutan sağlık problemleri belki kafamıza taktığımız konular, bizden saklananlar, bizden gizlenenler, bizim bildiklerimiz veya sakladıklarımız. Yani burada biraz sırlar, gizli konular, travmalar, bilinçaltı gibi kavramlar devreye giriyor. Bu konularda aslında bu güzel etkileşime baktığımız zaman bir iyileşme söz konusu. Yani belki gizli olan bir konu açığa çıkacak ve siz bu gerçekle yüzleşeceksiniz. Daha net bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Belki söyleyemediğiniz için de içinizde sakladığınız konuları söyleyeceksiniz ve rahatlayacaksınız. Belki... Burada geçmişteki kayıplarınızı telafi edeceğiniz, belki Kasım ayı itibariyle başlayan o zorlayıcı süreci artık tamamlayacağınız, şifalandıracağınız bir dönem var. Aynı zamanda sağlıkla alakalı gündemler de yine bu aksi tetikler arkadaşlar. Bilhassa e, operasyon geçirmek, e, doğru doktoru bulmak, e, bir yarayı iyileştirmek, bir durumu şifalandırmak adına da çok güzel destekleyici görünümler var. Bu etkileri de değerlendirebilirsiniz. Şubat ayında bu tarz gündemleriniz varsa şayet. Evet 16 Şubat tarihinde Venüs Mars kavuşumu var. Yine Oğlak Burcu'nun 16 derecesinde meydana gelecek. Oğlak Burcu temaları da Şubat ayının önemli bir noktasını kapsıyor açıkçası. ve 8. ev konuları Venüs Mars kavuşumu 8. evde iken. Ee, çok güzel paralar kazanabilirsiniz sevgili ikizler burçları özellikle ortaklaşa girişimlerden başkalarının desteklerinden veya geçmişteki hak edişlerinizden e, temin edeceğiniz gelirler olabilir bunlar yani o günün çalışmasıyla elde edilen kazançlardan bahsetmiyorum Burada yeni ortaklı girişimlerde bulunabilirsiniz. Birilerinin desteğini arkanıza alabilirsiniz. Çok güçlü destekler göreceğinizi söyleyebilirim. Sizi cesaretlendirecek, sizi motive edecek, sizi ilerletecek ve harekete getirecek, geçirecek etkileşimler var. Tabi bunun yanı sıra tutkuların çok yoğun olduğu bir dönem aynı zamanda 8. ev temalarını düşünecek olursak burada tutkunun, arzunun çok yoğunlaştığı bir süreçte söz konusu. Özellikle Venüs-Mars kavuşumunun Yedinci evde, beşinci evde ve sekizinci evde yaşayacak olanlar bu e, yoğun enerjiyle baş etmekte zorlanabilir. E, burada çok derin bağlantı kuracağınız birisiyle tanışabilirsiniz belki. Çok derin hisler e, hissettirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Belki bu bir aşk olabilir, belki bir proje olabilir bilemiyorum ama her ne oluyorsa sizi çok derinden tanışabilirsiniz. E, Etkileyecek ve çok tutkulu hissedeceğiniz değişimler olacak gibi gözüküyor. Ve bir şekilde bu derinliğe çekilecek gibi gözüküyorsunuz sevgili ikizler burçlarım. 16 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay var. Bu dolunay aynı zamanda ay düğümleriyle de kara görünüm yapıyor. Burada tabi ay düğümleri işin içine girdiği zaman kadarsal değişimler, zorlanmalar, tıkanıklıklar ve beklenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Sizin 3. E, elinizle meydana geleceği için burada özellikle önemli bir karar almak, önemli bir haber almak, önemli bir teklif almak, e, özellikle sosyal medya veya iletişim vasıtalarıyla gelecek bir haber olabilir, yurt ile alakalı veya hukusal bir konuyla alakalı olabilir, e, sizi zorlayacak, sizi değişime e, şekilde entegre edecek bir e, durumdan bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii bu... Bir araç alımı satımı gibi veya trafikle veya kısa mesafeli seyahatlerle aynı zamanda yakın çevrenizle ilişkili bir konuda olabilir gözüküyor sevgili ikizler burçları. 17 Şubat tarihinde Jüpiter Uranüs seksili var. Jüpiter 11 derece balık burcunda Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. E, bu etkileşim tabi çok keyifli, çok şanslı bir etkileşim esasında. 12. ev ve 10. ev aksında meydana gelecek sizin haritanızda. E, bu da şunu gösteriyor, kariyer hayatınıza dair bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Özellikle geçmişte kaçırdığınız bir fırsat, geçmişte kaybettiklerini size aynı versiyonda veya farklı versiyonda gelebilir. Hayatınıza yeniden bunları çekebilirsiniz gözüküyor. Bu etkileşimlerle beraber hayatta sürpriz durumlar olacak sanki, hiç beklenmeyen gelişmeler. Veya sizden saklanan fırsatlar karşınıza çıkacak. Hatta birden fazla alternatifiniz, seçeneğiniz olabilir gözüküyor. Bu etkileşimlerle beraber çok keyifli zamanlar söz konusu olacaktır. Sevgili ikizler, burçları keza 18 Şubat tarihinde güneş de balık burcuna geçecek. Güneşin balık burcu geçişiyle beraber de zaten kariyer hayatınızda artık yavaş yavaş gözle görünür hale gelmeye başladığınız, zirveye oynadığınız bir dönem sizi bekliyor olacak. Evet ayı kapatırken 25 Şubat tarihinde Merkür Uranüs karesi var. Bu kare görünüm hepimizi zorlayacak bir görünüm. Özellikle burada 12. evinizde bulunan Uranüs sizden saklanan, sizden gizlenen bir takım şeylerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda rüyalar mesaj içerebilir ve sizi biraz zorlayabilir. Hiç ummadığınız kişiler rüyanızda görebilirsiniz. Hiç ummadık durumlar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Hatta birçoğunuz bir iftiraya maruz kalabilir. Tabii ki böyle bir şey olsun istemeyiz ama burada özellikle yeni tanıştığınız insanlara çok fazla güvenmemenizi tavsiye edeceğim sevgili ikizler burçları. Evet, şubat ayının gündemi bu şekilde. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.